Külüli görecektim ben. Göremezsin, yasak. Epeyce yorulmuşsunuzdur şimdi siz. Bütün geceden beri olmadı kolay kalmadı. Şimdi de kapı nöbeti. Yanlış anlamayın. Ben sadece gördüğümü söylüyorum. Görevimiz bu bizim bacım. Bir şey isterseniz acıktıysanız, susadıysanız bana söylemeniz yeterli. Ben hemen gider alır gelirim. Bir isteğimiz yok bacım sağ ol. Memleket neresi? Malatya. Tezkereye çok var mı? 134 gün kaldı. Memlekette yavuzun var mı? Var. Ya senin? Benim yok bacım. Hiç mi içeri girme şansım yok? Bacım kaymakam beyin kesin emri var. Bir gelip görürse mahvoluruz. Arkadaşın olmaz diyor. Ama sen halden anlayan birine benziyorsun. İki laf edip çıkacaksın. Çok önemli olması istemezdim. Olmaz. Tezkâyerini alınca bizim mekâna gel. Kapıda adımı varman yeterli. Yalnızca senin için dans ederim. Seni gördüğüm ilk gün biliyordum Ali Kaderim olduğunu biliyordum Seni kaderime yazanın başka neler neler yazığını bir bilsen O zaman beni affeder miydin? Örmeyimi açmışlar gibi çok yanıyor. Çok acıyor öyle. Derler ki... <gülüyor> hayatta iki şey insanın gözünü kör edermiş. Bir aşk. bir Nefret. Uzun süre bu duyguyla beslendim. Koca bir ağaçın içini saran kurtlar gibi bu duyu beni yedi bitirdi. Hani... İç boş bir ağaç kapuydu. Seni görene kadar. Seni görünce kanım yine akmaya başladı. Kurumuş dağların Finlandi de duydum kim ve nefretle sana duyduğum aşk her gün birbirleriyle dövüşüyorlar. Hangisi galip gelecek ben de bilmiyorum. Ne yapacağım şimdi ben Aliye? Bana bir şey söyle.